Merhaba dostlarım, ben Serdar ve küçük bir ev turuna hoş geldiniz. Ee, tabii şey, ev turu olmayacak, normal şimdi yaşadığım evin turu değil ama benim yaptığım, kendi ellerimle inşa ettiğim bir evin turu. Şu evin turu. Şöyle yoldan yaklaşalım ee, ki normal seyahat eden insanların... Siz de gördünüz, siz de görün. Bu değil ev, onun arkasındaki klasik tariftir zaten. Bu da Johnny, evimizin önündeki e, yanmış ceset. E, i̇yi geçiniyoruz, çok bir problem çıkarmıyor. Arada sıra arkadaşları geliyor. E, bu da onun e, arkadaşı Brad. E, Brad, Johnny'nin evine gelmişti. E, birlikte kalıyorlardı bir süre için. E, dışarı falan çıkmışken yandılar, ceset oldular. Ben neden gizliyim, onu da bilmiyorum. Neyse evet, burası evim. Şunlar evim değil. Şunlar evimdeki jeneratörler. Burası evim. Eee, yavaş yavaş. Okey, jeneratörün sesiymiş. Burası tarlalarımız. Gördüğünüz gibi burada mısırlarım var, burada e, meyvelerim var, burada... ...tateslerim var, patates, domateslerim var. E, şurada 1-2-3 tane buğday ikili, şu 1-2-3 tane havuç ekili, çeşitlilik olsun, güzel olsun. Bu aslan parçalar da evi koruyorlar. Evi kimseye yaklaşamıyor. şu aslan parçalarının çok bir şey yaptığını söyleyemem. Çünkü sanırım çiftlerin arkasında kaldılar. Neyse okey. Evet. Evin böyle. Böyle bir evde kalıyorum. Şurada bir geyik kafası var gördüğünüz gibi. Avladığım geyiklerin kafasını oraya koydum. Çünkü neden olmasın? Şöyle bir gölün yanına e, yapayım dedim evi. Patlama sesleri geldi. Evin yanına e, şey gölün yanına yapayım dedim evi. Sonra gölün kurumuş olduğunu fark ettim. Evet bu arada e, göle bakan da şeyler var. Çünkü göl kuruyunca başkaları çök çökmüş. Bu kuru göl tabanına. Neyse böyle bir evim var. E şimdi önce şey açıklayayım. Neden böyle bir ev turu yapmak istedim. Çünkü normalde bugün biliyorsunuz korku e, oyunu videoları geliyordu. E, ama bu sabah kalktığımda çok korkasım gelmedi. ayrıca elimde gösterecek çok Böyle meraklandığım veya heyecanlandığım bir korku oyunu da yoktu. O yüzden korku oyunu tavsiyelerinizi alabilirim bu videonun altına. Harika olur korku oyunu tavsiyeleriniz. Ee, böyle uzun bir şey değil ama ne bileyim SCP gibi değil. SCP kesinlikle gelecek bir korku serisi ama şu an değil. Ee, şu an böyle küçük küçük kısa kısa serilerle ilgileniyorum daha çok. No 70 gibi veya tek atımlık korku oyunları videoları gibi. O yüzden aşağıya yazarsanız çok sevinirim. PNAF dışında. <gülüyor> <gülüyor> o, onu biliyorsunuz onu oynamayacağım. Okey. O zaman şöyle ilk önce e, şuradan başlayalım. Burası ne? Şimdi şu gördüğünüz arkadaş. Buraya oturayım o zaman. Bu bu arada kara için evi değil. Bu başka bir karakterin evi. Ee, Bekit dediğimiz zaman ben bir yerden kurtardım. Haydutların evinden kurtardım ve Bekit de her zaman bir bar açmak istemiş kendisine. Eee... Bar için sadece şu yeterliydi. Şu bucket standı yeterliydi. Limonata standı. Küçük çocuklar gibi. Ama adam standın başına geçince her defasında heyecanlanıyor diyor. Ya inanamıyorum sonunda kendime ait bir barım var diye falan filan çok heyecanlanıyordu. Ben dedim ulan kerata sana gerçek bir mekan yapacağım al bakayım dedim. Ve şu mekanı yaptım. Ee, Gelecekler buraya müşteriler oturacaklar. içkilerini söyleyecekler. Mezelerini söyleyecekler. Bir iki tartışacaklar. Belki isteyen radyoyu açar, isteyen resimlere bakar, isteyen bir geek kapısına daha bakar. Ee, öyle. Belki Beckett ile konuşurlar. Bunlar da Beckett'ın e, içki hazırlamak için gereken alet edevatları. Şuraya da sandalye koydum. Çok yorulursa otursun diye. Şuraya da satış makinesi koydum. Belki içeri giren insanlar e, bir şeyler satın alır diye ama daha kimse içine gelmeden. <gülüyor> Neyse şunlar da bana e, su veriyor. Aslında bir iki tane su almam lazım. Oh güzel güzel böyle iyice şeyleri kendine geldim yani. Su arıtıcılarından da sular alarak kendime geldim. Şundan da ee, su pompası var bu bana kirli su veriyor, radyasyonlu su veriyor. Önceden buna düşmüştüm artık bunlarla ilgilenebiliyorum. Evet bu evin bahçe kısmı. Bahçe kısmında şöyle anlatmadığım bir şey var mı? E, şu barın duvarlarına bir şeyler astım işte. Etrafına ışık mışık falan koydum. Gece çok iyi görünüyor. Gece çok ilgi çekecek görünüyor ama sanırım kimsenin ilgisini çekmiyor daha. Belki de çekiyordur, bilmiyorum. Neyse o zaman evin içine geçelim. Ee, önce şey söyleyeyim ama, evi birazcık hafif bir yükseğe yaptım. Biraz e, temelin yüksekten koymam gerekiyordu. Evet şurada bir sandalye koydum, ara sıra dışarı çıkıp böyle bahçeye mi bakıyorum, yaptığım şeylerle gurur duyuyorum falan. Hadi o zaman evin içine geçelim. Evet burası benim çalışma alanım, burada. Ee, güç zırhımı falan e, şey yapıyorum. Hoş, onu da çıkarayım dur bakayım. Bu da stash'ım. Stash biliyorsunuz zaten. Bir sürü giysim var. Etraftan bütün giysileri topluyorum. Ee, bir gün toplayamayacağım. Toplayamayacağım bir gün gelir mi? Gelmez ya herhalde. Haritanın yarısını gezdim neredeyse ve e, yani şurası her ne kadar çok dolu gösterse de çoğu giysilerle değil başka şeylerle dolu. Neyse doğru göstereceğim bu değildi. Ama yani evet her taraftan giysi topluyorum. giysi toplamak benim için bir uğraş, özel bir uğraş. Şurada da güç zırhımız var. Güç zırhımızı da şöyle göstereyim. Lan hayır. Ne yaptım? Baştan buraya mı geldi? Sanırım baştan buraya geldi ha. Günün etme. Ha yok bunları da koyayım evet. Koyalım bunları. Koy bunu, koy bunu. Küçük küçük şapkalar da aldım. Güç zırhı geri mi gitti ya? Yo. Nereden güç zırhı? Hah! Oo dışarı çıkmış. Okey biraz geç yüklemiş. Bu da benim güç zırhım. Özel bir madenci güç zırhı. Seni keşke şuraya koyabilseydim ama. Neyse. Kal böyle biraz güzel. Hafif bir dekorasyon olur. Güzel olur. Neyse burası benim çalışmalım. Burası güç zırhı istasyonu. Burada bu aslan parçasının e, aslan parçalarını takip ed şey yapıyorum, tamir ediyorum. Yeni şeyler üretiyorum. E, üzerine mod ekliyorum falan filan. Burada. Ee, il i̇laçlarımı falan yapıyorum, iyileştirecek şeylerin falan yapıyorum. Burada cephanemi yapıyorum, bir anlamda dışarıyı seridiyorum. Bu cephaneyi üzerinde harcayacağım ee, şeylere bakıyorum. Biraz sonra çıkarsa ekranı gösteririm zaten. şu evet, burada silahlarım var. Buraya özel silahlarımı koyuyorum, öyle her, her silah koymuyorum. Mesela bu bana çok yardımcı olan bir boru silahtı. Bu da güzel bir 10 milimetrelikti. Ama onun işlerim bitti. Ee, burada çok güzel bir alt patlar var. Her ne kadar çok iyi olsa da şu an elindeki altı patlarlar çok daha iyi durumda. Bu da daha iyi durumda, bu da daha iyi durumda. Bunların hepsi legendary şu dışında ama bu da dürbünle işte. Bu çok güzel bir şey lan. Bu 1700'lerden 1800'lerden kalan tavancalar gibi. Bortu dolduruyorsunuz. Eee 50'lik bir e, şey top, top koyuyorsunuz içine. Gülle değil yani neydi? Neyse bir top kütlesi koyuyorsunuz. Metal bir top kütlesi bam diye atış ediyor. Bu da anlayamadığım bir silah. Legendary değil ama Legendary özelliği var. Ben de buraya koyayım dedim. Ha buraya, buraya da silah koydum ya. Koymuşumdur ha. Koymamışım. Buraya da silah gerekiyor. Neyse içeriği doldurduktan sonra. Evet çalışma alanı böyle. Bir iki poster var. Ee, Apalacca'nın güzel bir e, şeyi var burada. Haritası var. Böyle yani operasyon merkezi gibi burası biraz. Buraya geliyorum. Kendimi refilliyorum. Geri gidiyorum. Bu da... Broadsider denen bir şey e, ağır silah standarın üzerinde duruyor bu top abi top elle tutulur bir top bu aynen topu elinizle tutuyorsunuz bayağı top gülle fırlatıyor. bir defa kullandım harikaydı çok işime yaradı ama ben daha çok tabanca kullanan bir karakter olduğum için çünkü tabancalar benim artık fetişim falan oluyor herhalde çok seviyorum tabancaları özellikle altı patlarları ama normal tabancalar da iyi öyle yani burası da zırh standı falan o zaman burayla işimiz az çok bitti gibi bir de yukarı çıkalım Burası da oldukça keyifli. Burası da benim odam. Böyle küçük, keyifli bir e, odam. Buraya oturuyorum genelde. E, her Fallout 76 seşnimi burada bitiriyorum. Bu arada dediğim gibi bu e, kara keçi değil. Burası bu başka bir karakter. Steve Sar dediğim, dedim e, Steve olarak adlandırdığım başka bir karakter. Hayattan iyice bezmiş birisi. E, lanet oku okuyan birisi kıyametin geldiğini görüneceği bütün umudunu kaybetmiş, bütün şeyini kaybetmiş ama hala yaşayacaksın yani. Ne? Öyle yani yaşamaya devam ediyor bir şekilde. Ama o kadar bezmiş ki bir ara alkolik olmuştu iyice. Ama artık alkolü bıraktı. Her ne kadar evinin önünde bir bar inşa etmiş olsa da, bir bar işletiyor olsa da alkolü hayatından kesti. Ama bir ara baya alkolikti. Böyle sürekli sarhoş olup duruyordu çünkü gerçekten acılarına başka türlü şey yapamıyordu. Neyse bu da böyle bir karakter. Şurada tenceremiz var, burada bir sürü radyasyonunu yiyecek içecek yapıyorum aynen bazen buraya oturup evet radyoyu açıyorum otuyorum birazcık izliyorum müzik dinliyorum ve Fallout 76 seçimimi öyle bitiriyorum ve ara sıra da dürbünlü silahımı çıkarıyorum ve şurada gördüğünüz şeyleri vuruyorum oh hiç hiç farkında değiller buraya gelemiyorlar bile hoş gelseler şurada üç dört tane tarıt var bakın Sağ tarafta var bir tane, sol tarafta bir tane daha var, en sağ tarafta bir tane daha var. Şurada da ışık var çünkü. Işık koymuşum buraya. Sayarım buradan buraya geçebilmek istedim. Daha önce burada bir merdiven vardı. Sonra uygun olmadığına kanaat getirdim merdivenin. Var mı ya başka bir şey burada? Ama bak aha, bu ölmüş. Aa ben. Dur suyu içi, içelim. Hatta dur, bu kadar su içmişken bir de yemek yapayım, Dead Club öldürmüştüm bir ara, onun etiyle bir biftek yapayım kendime. Aynen, oh ne güzel, radyasyonlu, mutant şeyleri, yiyecekleri her zaman favorimizdir değil mi? Türk mutfağı. Oh, bir geyik yedim. İki kafalı bir geyiğin etini yedim az önce. Burada uyuyorum. Bu yatak yeni geldi bu arada. Ikea'dan yeni söyledik bu yatağı. Daha önce yere uyku tulumu serip öyle uyuyordum. Kendi evimde yatak yapamıyordum. Evet. Burası benim dergi e, şeyim. Kütüphanem gibi düşünün. E, dergileri burada biriktiriyorum. Hiçbir zaman kullanmıyorum bunları. Yavaş yavaş birikecek bu. Şuralara kadar çıkacak. E, şuraya falan genişleyecek. Öyle yani. Bu da e, şey. Poster. E, reclamation değil. Vault'tan getirdiğim, sığınaktan getirdiğim poster. Eee... Böyle anlı olsun diye buraya getirdim. Başka bir posterim yok sanırım burada. Sıkıntı değil. Burada da bobblehead'ler var. Küçük küçük oyuncak figürler şeyler falan filan. Bunların hepsini biriktiririm de bunların bayağı yarısını falan almışım aslında. Ee, daha çok dergi gelmem gerekiyor ama bunların da yarısını almışım. Yani. Aynen bayağı yarısını almışım. İyi ee, bunlar birikecek. Bitireceğiz. Bitirdiğimde çok güzel görünecek. Eminim. Bakalım ya vurabileceğim başka bir şey var mı? Buradan böyle dışarı bakıp bir şeyler vurmayı çok seviyorum. Kendisini böyle teselli ediyor Steve Star. Steve yani adamın ismi Steve. Star so isme. Evet, kıyametten önce oldukça keyifli bir insandı Steve. Çok böyle enerjik birisiydi, ee, popülerdi, şeydi ama kıyametle birlikte hem bütün arkadaşları öldü, bütün ailesi öldü. Eee bulunduğu dünya yok oldu İşini kaybetti her şeyini kaybetti Artık sadece tabancasıyla Mutantları haydutları e, Vura vura hayatına devam ediyor bir şekilde Yeni bir hayat en azından barı var Barı ve e, barı şey yapan birisi var Sen burada duruyorsun wow Sen daha envanterime dönmedin Keşke seni şurada bıraksaydım Neyse bu da güzel görünüyor ha Neyse E bu yani az çok Böyle bir evim var ee, ha şey oluyor şuradakilerden doğru düzgün e, arınmış sudan radyasyondan arınmış sudan çorba falan yapamıyorum çünkü herhalde çorbanın gizli ingredienti gizli içeriği radyasyon sanırım çünkü hep kirli su falan gerekiyor veya kaynamış su falan gerekiyor hiçbir zaman taze taze sudan temiz sudan bir şey yapamıyorum o da ilginç ya bu oyunda Düşmanları çok şeyden yüklemiyor ya. Burada bir sürü süper mutant vardı. Ben biraz daha şuraya falan böyle otorop... Bam bam herkese vurmak istiyordum. Sonra onlar buraya gelecekti. Ama evimin defansı iyi olacaktı. Ya şu tepeye asla çıkamayacaklardı. Şurada bir... Ceset şeyi olacaktı. duvar olacaktı. Ama olmadı. Neyse en azından... Şunları falan vurabiliyorum böyle. Az az. Önüme çıkınca. Neyse böyle o zaman... Şükür edeyim bu, bu bölümde bana katıldığınız için. Şuraya oturayım. Yine her zamanki manzarayla size. en azından benim bu oyuna veda ettiğim manzarayla ben de size veda edeyim. E bugün de böyle bir e, video oldu. Boş kalmasını istemedim kanalın. E, core coin'i tavsiyelerinizi alırım. Tek atımlık core coin'leri. E, veya bir iki bölümlük. Öyle çok uzun sürmeyecek. Böyle Layers of Fear'dan sonra biraz çok uzun bir seriye girmek istemiyorum. Birkaç hafta için böyle küçük küçük şeylerle idare edelim. Küçük korku serileriyle. Evet ve için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Destek vermek için aşağıdaki katıl butonundan kanalda üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.